Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz ve 2021 yılı zor tarafları oldu. Genelde böyle işte ekonomik olsun, dünya çapında pandemi olsun, teknoloji tarafında çok ciddi etkileyen sıkıntılar olsun aslında birazcık sıkıntılı geçti. 2021 2022 inşallah güzel olur hepimiz için, ülkemiz için, tüm dünya için sağlıklı, güzel bir, mutlu bir yıl getirir bize diye temenni ediyoruz. Peki, 2021 yılında Teknoloji Oku YouTube kanalında neler izlendi? Bu videomuzda bu sorunun yanıtını bulacaksınız. Şimdi biliyorsunuz YouTube'da stüdyo diye bir özellik var ve YouTube stüdyoyu kullanıyorsanız size, Aylık bazda, günlük bazda veya belirlediğiniz bir aralıkta en çok hangi videodan izlendiğini gösteriyor bu özellik, bu site. Biz de Analytics'e girdik, kanal analizimizi yaptığımız sayfadaki 2021 tarihini seçtik. 2021'i seçtiğimiz zaman da bize bir 10 tane, ki daha fazla da görebiliyorsunuz bu arada, 10 tane videoyu gösteriyor. Şimdi bu 10 videoda biz ondan başlayacağız. Ondan başlayarak yukarı doğru çıkacağız. Videoların büyük bir çoğunluğu bu arada 2021 yılında çekilen videolar ki bu da şu anlama geliyor. Demek ki 2021 yılında güzel videolar çekmişiz. Sayısı az da olsa 2020 yılında çekilen videolar da yine 2021 yılında çok fazla izlenmiş oluyor. Bunları şimdi ondan başlayarak yukarı doğru çıkacağız. 10. sıradaki ilk videomuz 10 soruda Robot süpürgeler. Biliyorsunuz robot süpürgeler 2020 yılında 2019'da aslında biraz popüler olmaya başladı ama 2020 ve 2021 ile pandemi ile beraber aslında çok daha popüler oldu. Çünkü daha fazla evde kaldık. Robot süpürgenin fiyatları nispeten birazcık düştü ve yaygınlaştılar. Bir sürü marka ortaya çıktı. Böyle olunca da bu videoda çok izlenmiş oldu. Bu 2020 yılında çektiğimiz bir videoymuş. 21 Ocak 2020 yılında biz bu videoyu yüklemişiz kanalımıza ve 2021 yılının en çok izlenen 10. videosu olmuş. Merak ediyorsanız kanalda o videoyu bulabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Şimdi ikinci en çok izlenen daha doğrusu 9. sırada izlenen giderek sayısı artıyor tabii ki bunların. 9. sırada en çok izlenen videomuz ise herkes yapabilir işlemci ile madencilik nasıl yapılır? Bu video izlenmiş. Bu da 7 Nisan 2021 tarihinde. Kanala yüklediğimiz bir video. Bu arada bu 10 video içinde ağırlıklı olarak madencilik yani kripto para madenciliği ile ilgili videolar var. Sebebi de aslında aşikar insanların bir şekilde pasif gelir elde etme isteği ve hevesinden kaynaklanıyor. Biz de bu konuda bol bol da video yaptık bu arada kanalımızda bir sürü o tarz videomuz da var. 8. sırada biraz daha yukarı çıkalım şimdi. En çok izlenen 8. sıradaki videomuz, evdeki bilgisayarla mining nasıl yapılır videosu. Bu da az önce söylediğim gibi bir önceki video, 9. sıradaki videoyla hemen hemen benzer özellikler sunan bir video. Bu şekilde bu da videoda en çok izlenen 8. videomuz olmuş. Biraz daha yukarı çıkalım. Roblox'ta oyun nasıl yapılır? E, videomuz Ki Mehmet Kaan diye bir editörümüz vardı biliyorsunuz ama pandemi döneminde e, onunla ilgili videolarımızı sürdüremedik. İnşallah pandemi bittikten sonra onunla da videolarımız devam edecek. Çocuklara özel videolar çekiyorduk biz Mehmet Kaan'la sağ olsun. Ve bize o Roblox'ta nasıl oyun yapılacağını anlatmıştı. Bu videoda 7. sırada bulunan bir video. Şimdi biraz daha yukarı çıkalım. 6. sıraya gelecek olursak burada... Bu kadar gücü dizi sırasında Excalibur G911 incelemesi. Bu da 11 Eylül'de girmiş ama yakın bir tarihte girmesine rağmen oldukça da iyi izlenmiş ki ilk ona girdiğinde söylemiş olalım. Biraz daha yukarı çıkalım. Beşinci sıraya geldik. Xiaomi telefon alacaksınız, bunları alın gerisi hikaye videomuz var. Bu, bu videoda 12 Mart 2021 tarihinde yüklenmiş. 12 Mart 2021'de yüklenmiş ve ona rağmen baya da izlenmiş. Beşinci sırada bu var. Şimdi yavaş yavaş zirveye doğru çıkıyoruz. Dördüncü sırada Ethereum madenciliği bitiyor işte tarih dediğimiz bir videomuz var. O da 11 Mart 2021'de yine Mart yani 2021 tarihinde giren bir video bu. O da dördüncü sırada dediğim gibi bu listede bu kripto para madenciliği ile ilgili çok fazla video var. Ee, ki bu üçüncü, üçüncü video oldu. Evet bunu da söylemiş olalım. Bir diğer videomuz üç, ilk üçe geldik. Heyecan Doruk'ta. Teknoloji Oku YouTube kanalında. 2021 yılında en fazla izlenen 3. video Teknosa'da kişiye özel Casper sipariş ettik dediğimiz bir videomuz vardı. Bu videoda 18 Haziran'da yayına girmiş. 18 Haziran'da giren bu videomuz 2021 yılında Teknoloji YouTube kanalının en çok izlenen 3. videosu olmuş. Şimdi biraz daha yukarı çıkalım ve 2. sıraya geldik. Her PC'de çalışacak bedava oyunlar demişiz. Bu 2020'nin bir videosu. 24 Haziran'da yüklemişiz. Ve oyun biliyorsunuz bir serimiz var. O serideki bir video bu. Ve o da ikinci sırada olmuş. Ee, ve 2020 videosu olmasına rağmen insanların, siz izleyicilerimizin dikkatini çeken bir video olmuş. Şimdi gelelim 2021 yılının en fazla izlenen videosuna. Tahminler var mıdır? Geliyor mu tahminler? Söyleyeyim mi? Söylüyorum. İstanbul Kart HES kodu yüklemesi nasıl yapılır videosu. Bunu Google'a yazdınız ama zaten bizim YouTube videomuz çıkıyor arkadaşlar. YouTube kanalımızda en fazla izlenen videomuz İstanbul Kart'a HES kodunu yükleme. Biliyorsunuz bu bir zorunluluk haline getirilmişti. O zorunluluktan dolayı şu anda da aynı zorunluk devam ediyor. Eğer İstanbul kartı kullanmak istiyorsanız HES kodunuzu eşleştirmeniz gerekiyordu. Bu videoda arkadaşlar şimdi halen de bu şey devam ediyor biliyorsunuz. İstanbul kartı kullanmak istiyorsanız İstanbul'da mutlaka bir HES koduyla eşleştirmeniz gerekiyor. 18 Aralık 2020 tarihinde girmişiz. Ona rağmen en çok izlenen videomuz olmuş. Demek ki hala ve hala HES kodunu İstanbul kartla eşleştirmeyenler var. Muhtemelen onlar toplu taşıma kullanmıyorlardı ama to toplu taşıma kullanmaya başlayınca mecburen bir eşleştirme gerekecek. Ya da İstanbul'a gelmiş yani gelip ziyarete gelmiş insanlar belki İstanbul kartı alıyorlar. Onların da bir eşleştirmesi gerekecek. Böyle bir durumdan dolayı da bu video çok izlenmiş. 2020'de ne olur bilmiyorum. Ama izlenen videolara baktığımızda genelde hep, hep, hep 2021 olduğunu görüyoruz ama aralarında birkaç tane de böyle 2020 yılında girmiş videonun olduğunu da söylemiş olalım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlerin Evet siz izleyicilerin Teknoloji Oku YouTube kanalında 2021 yılında en fazla izlediği 10 videoyu e, Ondan başlayarak yukarı doğru saydık Güzel videolar var, eğlenceli videolar var İnşallah 2022'de de Bu tarz içeriklerle sizin karşınızda olmaya devam edeceğiz Ben bu arada bazı müjdeler de vereyim Yeni yüzler de gelecek Sadece beni değil artık farklı arkadaşlar da Kanalımızda görmeye başlayacaksınız O yeni yüzlerle beraber daha dinamik Daha eğlenceli ve daha bir e, Aksiyonel bir Teknoloji Oku e, karşınızda olacak hem YouTube kanalımızda hem de teknolojioku.com adresimizde. Bunun da müjdesini vereyim. Her zaman yaptığım duyuru tekrarlayayım YouTube kanalımıza abone olmayı, Bizleri sosyal medya hesaplarımıza da takip etmeyi unutmayın. Bu arada teknolojioku.com hesabında hepinizi bekliyoruz. Yeni yılın yani 2022'nin hepimize mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.